Yemekteyiz de muhteşem bir hafta ile devam ediyor. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya, çalışırken zor durumlar ile karşılaşıyorlar. Yemekteyiz 13 Haziran 203. Bölüm günün puanlaması analizine geçmeden, 12 Haziran Pazartesi günü Nurhayat Hanım, kaç puan aldı? İşte detaylar, Beyhan Bey 6 puan, Abdullah Bey 3 puan, Cevriye Hanım 5 puan ve Rüya Hanım 6 puan verdi. Nurhayat Hanım toplamda 20 puan ile günü tamamladı. 203. bölüm 13 Haziran Çarşamba günü fragmanında olan olaylar şu şekildeydi. Restoran işletmecisi Beyhan Bey olacak. Beyhan Bey alışverişe başlıyor. Çok heyecanlı gözüküyor. Kendisinin babacan tavırları dikkat çekiyor. Gittiği market çok büyük olduğu için, aradıklarını bulmakta biraz zorlanıyor. Bizce kendisi bu haftanın favorisi. Çünkü hem Antepli olması hem de restoran sahibi olması büyük bir avantaj. Yemek yapmaya geçtiğinde eti ve salataları özel satırını hazırlıyor Onur Bey büyük satırı gördüğünde biraz korkuyor. Diğer yarışçıları geliyor ve Beyhan Bey'in Ali Nazik kebabını eleştiriliyorlar. Bulgur pilavının yapılması gerektiğini söylüyorlar. Beyhan Bey de Ali Nazik yanında bulgur pilavının olmayacağını belirtiyor. Rüya Hanım etleri hiç beğenmediğini söylüyor. Beyhan Bey çok şaşırıyor. Sunucu Onur Bey de bu menüye az puan verenlerin, Beyhan Bey'e adaletsiz davranmış olacaklarını söylüyor. 203. bölüm fragmanı bu şekilde bitiyor. Beyhan Bey kaç puan alır? Tahminlerimiz şu şekilde, Beyhan Bey'in yemekleri çok beğenilecek. Fakat yarışmacılar bu durumu kıskanabilir ve Beyhan Bey'e düşük puan verebilir. Fakat bizce yarışmacılar bu kadar insafsız olmaz. Beyhan Bey'in tahmini puanı 22 ila 35 puan arasında bir puan olabilir. Beyhan Bey sizce kaç puan alır? Tahminlerinizi yorum kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.